Haydi abi hadi ittirin devam. Oo uçtuk. Ohoho. Arabalarla futbolda yolu ortala. Şey topu ortalı gireceğim topa. Tamam ortalandır. Hadi. hadi. Daha ama gitmez hadi. ki buradan. Nasıl gidiyor bu? Bence açın gelinizi oraya Açtık mı? Daha gitmez Benim o. Bu varsa işte roket fuel'ü varsa. Tamam aç kapıyı tekrar. Oldum. Az kaldı Yap üzere. yap yap yap yap Murat. Ya, Çekil ortam şey benim. Mesela. Mesela. Mesela. Mesela kamyon kamyon Doğru. Geçmez o. Aynen geçmiyor ya. Buraya soktuk Ornani. ama. Lamp Buradan Lamp geçirsek. gibi kullanabiliriz. Ramborci Lamborghini rampa gibi kullanabiliriz. Aynen aynen. Lamp ben bir Lamborghini alıp geleyim. Ondan geçecek bir yer. Yok. Bir dakika, bir, haber, bir, bir dakika ben harun bir bir kart var han var ya gelsene lan git söze atalım mı gel aç burayı da Burdan nasıl diye nasıl geçsin bura nasıl geçsin, bir dakika ne bileyim bir dakika Ya halledeceğim ya gerek yok ulan borcunu getiriyorum Ne hadi Gere abi, Gere kalmadı. Gere kalmadı. Gere kalmadı. Harun duvar kapandı. <gülüyor> Açsana. Alırım ben seni. Yukarıda biri var mı? Kapıyı açabilecek. Yok. Kapıyı açın getiriyorum ben. Oğlum küçük top yok mu <gülüyor> lan? Niye sürükliyorsunuz? Küçük, küçük top var da top amaç var. bu. Harun abi bende bu. Ben bunu halledeceğim. Gel şu ya, alttan gir. Abi güzel olmaz mı arkadaşlar? Gereksiz bu alt yer. Tus var mı Caner? Aç bunu. Açtım açtım. Öyle yapacağım zaten. Orayı açtım. Sadece topu orayı hizalayıp toplamam lazım Ha yani Kırdın oraları değil mi? Beller hizalama konusunu bana sallar mısınız? Çık kenardan. Tamam abi Murat çekil. da. Baba çekil. Şş, sakin. Yapıştıracağım bir tane. Sus da. Şöyle. Tamam geldim. Tamam sal bana Murat oradan sal bana. Dur dur dur tut, tut, tutamıyorum ki. Aaa merhaba. Tamam orda da. Lamorjin'i getirdi oğlum adam. Rampa olur diye. Haa ha, ha, ha, hadi ha, ha, ha. bir daha aç bir daha aç kapıyı aç. Aç kapı, kapıyı aç. İçeride kapıyı aç. içeride aç top bende içeride. Tamam geçti. Nerede abi top kayboldu. Şimdi buraya bir daha. Dur bir daha. Bir, bir, bir, bir, bir, bir daha içeri alacağım bir dakika hileyeyim. Top kayboldu top. Ha burada. Şurada, şurada. Tamam. Şuraya bir daha gir. Aynen. Koy. Eee bir kapı, kapı. bana bir tane kat please. Canı. İyi iyi ekstra al bana orna salvana. Tamam tamam. tamam. tamam. İn atıyorsan. De bende duvara tamam. da buradan geçsen onu. Oradan ben geçmez. Öyle. Atasana, Hah, tamam. Geçer mi? Öbür tarafı geçer. kır. Geçer. Şurayı da cream bekle. Geçer olur buradan. Geçer geçer geçer. Geçir. Oyun kasmaya başladı. Kapı Hadi kapıyı tutuyorum. Hadi kapıyı da kırın. Herkes bir şey yapıyor bir dakika. Ah tamam. geçti be. O geçti. Be. Hadi top oynayalım. Şu küçük, küçük topu çekin. <gülüyor> küçük top daha hızlı kullanılıyor. Evet. Daha Hadi gençler Biz oynayalım. Herkes ara araç alsın gelsin herkes. Araç Niye? alsın. gelsin. Aynen herkes araba getirsin dur. Arabalarla Aynen. burada futbol oynayalım. Nasıl sokmamızı bekliyorsun? Yani arabayı nasıl sokabiliriz? Ben, ben ben ben ben halledeceğim bir dakika. Arabasını engine 5 modifiye yapsın. Al al. Ayem al. Ben getireyim bir tır da Dur bak oradan geçebiliriz. Yukarı atsana var. beni. Kapıyı açalım. Erçin. Erçin. Malzeme aç yani. kapıyı. Murat abi. Hı? Buraya gelir misin? Lambo'yu alacağım. Ya gerek yok. Al bunu da al. Hı. Tamam aldım mı? Tamam. Helikopteri Anladım, çekersin. Ben bir araba alıp geliyorum. al şunu da. Ben hemen geliyorum. Bekleyin. Tamam, Bu sen bunun upgrade değil ki ya. Sıkıntı orada. Benimki de hak getirdi. abi sen de atla. Sen de bir araban olur. Burada Bu durum da kapıyı kalırsın, açamıyoruz. Herkese bir araç buluruz. Hı. Dur abi tamam, ben Dur sana araç getirirken Şöyle Libya'sı çekirde Tamam gidiyoruz Malizy Lamboyu ben buyu Ben benden bu alacağım Harun abi Harun abi Tamam geliyorum Niye geliyoruz? Ee Araba almaya gidiyoruz şehri Burdan var Burada şey çıkıyor bak Hava Gerek yok Biraz havalı olsun diyorum ben Hayır hayır Herkesin işte aracı olsun ya değil, Onunla uğraşmıyor musunuz şimdi? Uzun olacak Caner zaten sokuyor arabaları i̇ki Ben bıraktım var, Caner Şimdi işte havaya yerleştireyim bari. Arma sen bir tanesini ne bin ne ki ne ben seni direkt içeri alayım. Ben buna bineceğim onu da sok. Gençler gelin, arabalar bir sürü var. Herkes yetecek kadar var içeride. Aynen, ben hallettim. Salona arma. Tamam. No. Tamamdır. Hadi bakalım. Ama tuk bagda kaldı. Gittiyimse 57 orada. Ben onu oradan çıkartırım bir dakika. Çıktı işte. Çıktı. Hadi Anladın hadi. Mı? Tamam çıktı. Şu an kullanamam. Şu an futbol oynayacağız arabayla. <gülüyor> arabayla futbol hadi. Dur ben şu şöyle de şuraya şöyle park edeyim. Bence şöyle topu topun yanına götürelim arabaları. Öyle bir resim çekelim. Ama bu bir ortalarsak daha güzel olur aslında. Murat şimdi bir çekelim top kaybolabilir. Bir dakika topu şu Roblo Roblox'a getirelim ben etrafına. Aracıları dizelim etrafına. 4 yani Murat getirsin araba şeyi. Topu? hadi hadi birisi ittirsin şöyle arkamdan şu arabayla ben düşüyorum topu. Ha tamam. Çıkmasın ya. Topu tutuyorum hadi. Hadi kanka. Sen azıcık çekil. Aynen. Dolayım rahat alıyorum ki ortaya çıkartıdım. Aynen sıkıntı orada sahaya çıkartmaya çalışıyorum da. Herkes gelsin araçlarına sahip çıksın. Kayboluyor araçlar. Öyle mi? Tamam. Ama tamam. Tamam. De. Tamam. Benim tamam. Açabilir mi şu kapıyı? Düşürme Harun. İşte açamıyorum. Kapıyı açabilir mi? Açamıyoruz ki. Caner açsın. Caner getiriyor. İn. İn bin bana. Murat Hı. gel arabayla. Bana bin bana o araç yok Çekelim resmi. Yok. Hayır. Yok Harun. O araç. Abi kapının önüne fark et. Gelin abi arabaları getirin. Çekiyorum resimleri hayır, ben. Hayır sen e, aradığın kilidimi kapat. bir. Ben iki aradı sokarım. Heh. Şimdi aracı şundan arkasına getir Harun abi. Getirin. Aynen. Hepsini getirin abi. Araçları yavaş yavaş binip inin. Yok olmasın. Şimdi... Hayır. Hayır sağdan çıkmasın Cener. Tamam. Sağdan çıkartma. Topu buraya koyalım. Arkaya Aynen, koyalım. Aynen oraya izdalamaya çalışacağım. Şu Merhabalar. Yol... Bir saniye ben yan tarafa geçeyim de çıkma. Dört yandan sarın aracın araçlarla. Hayır, evet, tamam. yanlara gidelim araçlar fakir. Ta tamam. Tamam. Ederim. Ben de çok lag var ya. Dur vurma. Yanlışlıkla değilim. Şimdi herkes araçtan insin burada resim çekelim hadi. Arna abi bir yardım et vurun arkadan bir. Tam sıkıntı başlayalım. yok abi herkes gelsin resim çekelim. Şuna vurdurun bir kez. Şey geldim, geldim geldim. Hı araçla bunu Arasla bu burdan çıkmaz. Ben zaten çekiyorum, tuşla çekiyorum. Gel hemen Murat gel. Caner sen de gel. Durun abi. Tamam kafa. Kafamda durma, şey gözükmüyor. Ha. Çekiyorum. Abi düzgün dur da çekelim. Bir de şöyle gelin. Çok ışık var orada. Aynen. Düz durun abi. Ha düz durabilsen. Hı. Tamam ben bir de iç kameradan çekeyim. Kaç kez? Hadi şimdi oynayalım. Herkes bir araca binsin. Yalnız benden bu aldım ya araç üstümden çok seker. Avantaj. <gülüyor> E Hadi şimdi gençler. bak diğer araçlar acayip ah, hızlı zaten alan çok küçük o yüzden diğer türlü oynayamayız ben dedim herkesin aracı eşit olsun Ben baga girdim büyük ihtimalle burada kaldım Fazla araçları çıkaralım kim mi kovdu fazla araçları ya Araçlar zaten yok oluyor yavaştan Giymediğimiz sürece Güzel yaa bak Hadi ya. abi, abi, de abi de zaten de Orada kalacak ama <gülüyor> Tamam araçlara binin. Arın abi diğer topu da yanına getireyim. İki topu yan yana koy da. Getir, getir. Onu Harun da getir şu ama. Hadi abi devam. hadi ittirin devam. Oo uçtuk. Ohoho. Arabalarla futboldan. Ohoho. Top gitti ama gitti. <gülüyor> <Ohoho>. <gülüyor> o kadar iyi. O kadar iyi mis boşaya Tamam gençler gelin böyle. Böyle herkes gelsin. Videonun kapanışını yapalım. Dur ben de ışık vereyim azıcık ortamaya. Aynen aynen. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Şimdi oyundaki I Am Lumber ben, Murat, Malizi ve Caner ben arışı Gelen herkese teşekkür ediyorum. Bunu yapabilmemiz çok zordu. Kolay değildi. Yapan da ilk biz olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, Caner'e bu arada ayrıca teşekkür ediyorum. Hileyi yapan oydu. Hileyle bunu sokabildik. Yoksa başka türlü sokamıyorduk bunu içeri. Ee, yani bu şekilde. Aslında topu nasıl soktuysak o şekilde çıkarabilirdik ama. Evet ama uçarak çıktı. O gayet güzel oldu. Peki o zaman. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu çok büyük bir beğeni alabilirsem çok iyi olur. Çünkü e, bunu yapmak gerçekten zordu ve uğraştık. E, evinize teşekkür ediyorum. Ben de, uç. ben de uçtum. Aynen <gülüyor> süper bir uçtu. MS saygı MS diyelim. Peki o zaman hoşça kalın. Bay bay. Bye bye.